Bugün 23 Temmuz 2022 Cumartesi Satürn günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay günün ilk saatlerinde Oğlak burcundaki Plüton'la yaptığı üçgen görünümün ardından 2.44'te boşluğa girecek. Sabah erken saatlerde ay boşlukta ilerleyeceği için kararsızlık ve belirsizlikler oluşabilir. Maddi manevi güvence ihtiyacımızın ön plana çıkacağı bu saatlerde mevcut koşulları koruyabilir, sahip olduğumuz değerleri de önemseyebiliriz. Ay sabah 8-10'da İkizler Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün zihinsel faaliyetler ve iletişim trafiği hızlanırken yakın çevremizdeki kişilerle de daha fazla ilgilenebiliriz. Ay ile Aslan Burcu'ndaki Güneş arasındaki olumlu açı güne başlarken zihinsel ve duygusal enerjimizi de yükseltebilir. Özel ve sosyal ilişkilerde daha rahat iletişim kurabilir, verim alabiliriz. Bugün Aslan Burcu'ndaki Merkür ile Koç Burcu'ndaki Jüpiter arasındaki üçgen açı kesinleşecek. Özgüvenimiz yükselirken kişisel özelliklerimizi dikkat çekmek takdir edilmek isteyebiliriz. Sanatsal yaratıcı faaliyetler, hobiler, organizasyonlar, çocuklar, aşk ve eğlenceye zaman ayırabilir, iş ve özel yaşamımızda inisiyatif alabiliriz. Toplumsal alanda da ünlü kişiler ve liderlerle ilgili daha fazla haber duymamız mümkün. Akşam saatlerinde İkizler Burcu'ndaki ay Jüpiter ve Merkürle olumlu görünümler yapacak. Keyifli ve iyimser enerjilerin artabileceği akşam saatlerinde çevremizdeki kişilerle de daha fazla iletişim kurabilir, bilgi paylaşımında bulunabiliriz. Eğitim, seyahat, ticari alanlarda fırsatlar karşımıza çıkabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.